Arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum kripto paralar blok zincirle ilgili birçok içerik var biraz eksik gördüğüm noktalarda katkı sunmaya çalışıyorum hani bu YouTube videolarında sponsor yok reklam yok hiçbir şey yok tamamen özellikle kendi takipçilerim ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen insanların biraz daha geniş perspektiften olaya yaklaşmalarını istiyorum bana da değer katıyor iletişimde olduğum insanların bu, bu, bu yönden yaklaşması şimdi bu videoda şeye bakacağız bitcoin magazinel bir şekilde söylersek bitcoin nereden çıktı nereye neden yükseliyor hani dalgalanmaların dışında genel artışından sonuçta 1 trilyon dolarlık bir hacme çıktı ve web 3 konusunun ilk çıkışına değineceğiz ee, şimdi bitcoin'in ve kripto paraların tarihçesine baktığımızda işte satoshi nakamoto gibi yani anonim isimler var onların dışında da gerek ethereum'un kurucusu Vitalik butelik ve kurucularından yine Gavin Wood ismi var şimdi bitcoin neden artıyor sorusunun cevabını hani dürüst söylemek gerekirse ben de çok geç anladım bunun artmasına sebebi işte balinalar, borsalar, finansal sistemin dışında bir tane resmi var. O resimde şu aslında. Web 3. Bunu web 3 parantezine aldığımızda aslında bütün o muğlaklık kayboluyor ve resim net ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar web 1 evresi web düzeninin statik olduğu sadece girdiğimiz şeyleri okuduğumuz resimleri gördüğümüz bir evreydi. Yani işte burada diyor read only static web 2'de read write dynamic olayı oldu. Yani kullanıcılar sitelere içerik girmeye başladı. Bu işte sosyal anlamda, kültürel anlamda her şeyi dönüştürdü. Yani siz mesela çok güldüğünüz bir içerik vardır mesela atıyorum Horus taklidi yapan bir TikTok'taki bir bire. Ama onun sisteme girmesi bile sistemi eviriyor. İşte netnografi deniliyor mesela net ve etnografi kodların birleşimi çok detayına girmeyeceğim ama burada sosyal bir dönüşüm oluyor işte Arap Baharı vesaire de bunun bir parçası ve ekonomi de şurada 1 trilyon dolarken burada 10 trilyon dolara doğru çıkıyor yine bu da bir araştırmaydı şimdi araştırma şirketini unuttum da Peer Research gibi bir şirketin araştırmasıydı 10 trilyon dolara çıktı biz de biliyoruz zaten az çok yani işte ...mesela Facebook'un değerinin kaç milyar dolar olduğunu gibi... ...Pinterest'in şunu bunu, GitHub'ın, LinkedIn'in toplamdaki ulaştığı ekonomiyi biliyoruz. Şimdi burada ne oldu? Retract dinamik oldu. Yani insanlar sisteme bir şey girmeye başladı. Şu evrede devasa internet şirketleri çıktı ve e, tabiri caizse malın çoğunu onlar aldı. Yani oradaki oluşan ekonominin %99'unu bu internet şirketleri çektiler. Bir insanın bilinci web 1'deyken Şuydu Aa ne güzel internetten bir şeyler Öğreniyorum web 2'de şu oldu Aa ne güzel bedavaya fotoğraf yükleyebiliyorum Ama bu bilinç Gitki de gelişiyor ve web 3'de şunu Diyecek ben içerik üretiyorsam Bunun karşısında neden bir gelir elde etmiyorum Ve web 3 konusu da Kripto paralar 2011'de çıktıktan daha sonra web 3 yeniden yorumlanıyor. Şimdi onun belgelerini göstereceğim. Muhtemelen Türkiye'de de ilk ben göstereceğim. O konuda şeyim iddialıyım. Çünkü çok derinlemesine araştırdım. Web3'de dedi ki işte bunun ismini koyan Gavin Wood tarzı adamlar kardeşim aradaki şirketleri ortadan çıkaralım. Aradaki şirketleri ortadan çıkaralım ve bu geliri işte bu notlara düğümlere veya o hisse sahiplerine, projenin hisse sahiplerine verelim. Ve bu da deniliyor ki dünyayı web 3'te biz finansal olarak birbirine bağlayacağız. Hemen bir örnek vereyim. Web 1'de bir tane öğretmen düşünün. Öğretmen sadece internete bilgi giriyor. Sitenin altında sayaç var. Sayaca bakıp motiva oluyor. Web 2'de sosyal olarak dünya birbirine bağlandı. Artık o öğretmene insanlar tepkiler veriyor ve ona göre yönü belirleniyor. Sosyal motivasyon katıyor. Web 3'te ise artık işte metamask tarzı eklentiler veya diğer e, cüzdanlar ile anında öğretmene mikro ödemeler yapılıyor ve sosyal motivasyonun yanında finansal motivasyon katılıyor e, ve bu da büyük bir ekonomi oluşturuyor çünkü dünya tarih boyunca finansal olarak tam anlamıyla birbirine bağlanmadı bankalar bu arada bu noktada çok hantal kalıyor e, diğer bir sürü e, aradaki otorite vesaire de e, bunu yavaşlatıyor bu deneniyor Olur mu olmaz mı? Şimdi mesela %90'ı coin'lerin batar diye magazinsel demeçler oluyor. Ama burada bir şey haksızlık yapıyoruz. Hangi startup ekosisteminde projelerin %90'ı batmıyor ki? Yani burada şöyle düşünüyor sanki o projeleri yapan, şunları web3 projelerini yapanların %90'ı dolandırıcı. Bunlar bu. böyle algılara dikkat edin. Zaten bu tarz videolarda en önemsediğim nokta o. Yani filin sadece kuyruğunu gösterip Bu bir yılandır demeye çalışıyorlar Biz file odaklanmamız lazım Buradaki projelerin Hepsinin yapmaya çalıştığı şey bu aslında Web 3'ü Ortaya çıkarmak Herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor Biri diyor ki turizm Biri işte diyor ki finans uygulamaları gizlilik uygulamaları Veri uygulamaları gibi Herkes web 3 yeniden şekillenirken Bunu bir parçası olmaya çalışıyor Burada önemli nokta şu Şimdi web 1'de ne oldu mesela dot com krizinde falan? internet şirketleri o e, çok yüksek bir e, tabiri caizse nasıl ifade edelim? Yani o, o beklentiyi karşılayamadı ve bir balon patladı. Bakın balon patladı. O zaman bitcoin var mıydı? Yoktu balon patladı. Web 2'de ne oldu? Sosyal ağlar. Mesela sosyal ağlar deyince herkesin aklına belki facebook falan gelir ama sosyal ağların ilk denemeleri... 1997'de falan başlıyor. Hatta bizim kullandığımız hotmail.com'un ilk altyapısındaki işte Passport diye bir şey vardı. Microsoft'un satın aldığı. O Passport aslında bir sosyal ağ altyapısında geliştirilmiş. Microsoft sosyal ağı alıyor, sosyal ağı kapatıyor, sonra Passport'u alıp dön işte Microsoft Passport yapıyor. Sonra onu Hotmail yapıyor. Şu anda Outlook'a dönüyor. Ta 97'den ne oluyor o sosyal ağların çoğu batıyor o sosyal ağların çoğunun batmasının sebebi o adamların dolandırıcı olması değil teknoloji ile sosyal parametreler arasında bir e, ilişki var toplumsal kabul görene kadar teknolojik işler yani çıkar iner çıkar iner ama facebook 2006'da sistemi tam olarak oturttuğunda yani sistemden kastımız web 2 denklemini doğru olarak çözdüğünde ki o denklem şu tamam senden para almayacağım istediğin kadar fotoğraf yükleyeceğim Sistemde ücretli üyelik olmayacak ama ben senin verini o kadar iyi kullanacağım ki senden çok fazla para kazanacağım bu denklemi çözdükten sonra geriye dönüşü oldu mu olmadı 2006'dan beri facebook hızlı bir şekilde artış gösterdi daha sonra da işte instagram whatsapp gibi satın aldığı platformlar ve sayesinde bu gücü korudu web 3'de de benzer şeyler var yani zorluyor oraya geçmeyi sistem ama toplumsal kabul görmemesi eee ana sorun. Onun dışında işte takımda uyumsuzluk olur, üründe kötü bir şey olur, fikirde eksiklik olur, hayata geçirmede sorun olur. Arzu fazladır, arzu azdır mesela borsalarla ilgili sorunlar yaşar, heklenir. Bunların hepsi ayrıntı. Ana şey şu. Toplumsal kabul görecek mi? Yani benim annem bunu kullanacak mı? Facebook'a niye girdi annem mesela bunu düşünelim çünkü bir fayda üretti sistem 2006'da fayda üretmeye başladı benim için faydayı çok rahat üretti aa arkadaşlarım buluyorum zaten teknolojiyi seviyorum hemen girdim ama sistemin annem babam için fayda üretmesi 6 yıl 7 yıl sürdü 6-7 yıl sonra bir şekilde sistem onlar için bir fayda ürettiği an o sisteme giriyor hiçbir şekilde onu durduramazsınız yani kripto paralar veya blok zincir ekonomisi de o kişiler için bir fayda ürettiği anda sisteme girecekler. Ve bu şekilde zaten artıyor. Bazen görüyorum çok güzel. Mesela bitcoin ile kripto paralar ile kullanıcı sayısını kıyaslıyorlar. Aslında doğru bakış açısı bu. Yani diyorlar ki şu an 120 milyon kişi atıyorum bunu kullanıyor. Bu internetin 1997'si anlamına geliyor. Gerçekten öyle. Çünkü bu iş bir web işi. Bu kripto paralar bir web işleri. Ee, meselesi. Peki bu Web3 nasıl adı konuluyor? Ona da biraz gireceğim burada. Şimdi arkadaşlar niye önemli? Oradan başlayalım. Web3. What is the Web3? Web3. Ee, burada nokta sıfırı koymuş. Sonradan siliyor. Gevan Wood'un sitesi. Bakın Web3'e ve Gevan Wood'un ana sayfasında buraya link yoktur. Yani bunu sitenin arşivlerinden buldum. İlk Web3'ü 2014 yılında Gevan Wood tanımlıyor. Bakın. 2014 yılında diyor. Ki, o zamana kadar aslında web 3 tahayyülleri şey yani yapay zeka olursa webde web 3 olur yani tamam makul ama daha sonra bit, kripto paraların imelenmesiyle bakın 2014 nisanda bitcoin'in fiyatı ne kadardı bakalım mı şuradan muhtemelen şöyle bulabiliriz bakın 2014 Nisan... Bitcoin'in fiyatı o zamanlar... 17 dolar falanmış. 17 dolarken... Doğru bakıyorum değil mi? evet 17 dolarken... Bunu tahayyül ediyor Kevan Mugut. Bence bir önemli nokta da şu... Kimin ismiyle başlıyor manifestoya? Edward Snowden. Yani... Bazen bu denklemi okurken insanlar bunu sadece finansal bir mesele olduğunu düşünüyorlar. Bazı komplo teoricileri de bunu çok kısa devre bakıyorlar. Yani diyorlar tak illuminati şu bu bu hemen bu, kapatalım. Aslında mesele ikisinin ortası. Yani evet bu iş tamamen finansal bir proje değil. Ama bu kadar komple teorisine de girmemek lazım. Yapay zeka da da aynısı var. Yapay zeka işte şunlar ya. Illuminati yapıyor sonumuzu getirdi. Yapay zeka ile ilgili bir sürü çalışmayan proje var. GitHub'a girin bakın yani. İşlerin %99'u çalışmıyor. Yani bunu gizemli bir güç yapıyorsa %99'u niye işlerin çalışmıyor? Gizemli bir güç yapmıyor. Ama bir niyet var. İşte bugün. E, Aslında Polkadot'un manifestosunu da muhtemelen açarım. Orada da baktığınızda sosyal mesajlar vardır. ve 3 de bu şekilde başlıyor. Diyor ki Edward Snowden bize bir yenilik getirdi ve biz artık büyük şirketler tarafından çok fazla gözlemlendiğimizi öğrendik. Yeni bir internet tasarlamamız lazım noktadan noktaya bir internet tasarlamamız lazım ve buna diyor ki güvenli sosyal işletim sistemi bunun adını da bu şekilde koyuyor. Merhaba diyelim diyor 2014'te bakın. Daha sonra ethereum'un işte javascript kütüphanesinin adı da web3 oluyor ama Gavin Wood burada durmuyor daha ileri götürüyor web3 vakfını kuruyor ve bugün birçok projenin web3 iddiasında olduğunu görüyoruz genel kabul olarak da görüyor bakın burada da mesela 17 Nisan bir hafta önce web3 neye benzeyecek diye bir yorum yapıyor Burada da yine Facebook, Twitter gibi şirketlerin bizim bütün verimizi aldığında neler olacağını söylüyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel e, kitap yazar e, biri var. Shermin Kadın'ın adı yabancı. Web3 diye bir kitabı var. Bakabilirsiniz. E, belki linkin altına koyarım videonun. E, e, tam soyadını unuttum şimdi kadın. O diyor ki çok basit bir mantığı var kardeşim şu anda sen internet hangi bilgini veriyorsun? Fotoğrafını videonu yarın nesnelerin interneti girdiğinde evinin bütün verisini verdin. Otonom araçlar geldi araba verini verdin onu verdin bunu verdin. Bu kadar şeyi şirketlere emanet etmemiz ne kadar güvenli. Bu bir balon gibi şişer öyleyse biz şirketlere değil kriptolojiye güvenip aradaki işte o man in the middle ortadan çıkartmamız lazım diyorlar. Gördüğünüz gibi buradaki manifestoları şunun için gösterdim. Bu iş sadece finansal bir işti. Bu iş aslında bir anlamda bakın burada Snowden'a yine atıf var. Bir e, sosyal meydan okuma meselesi de. İşte otoritelere orada çünkü Wikileaks olayında da benzer şekilde para akışının Wikileaks'e kesilmesi sonrasında Bitcoin'e üzerinden yardımların yapılması. Esin, hatta Julian Assange'in Bitcoin'i yaptığına dair kompletörlerine kadar gidiyor iş. Neyse, kompletörlerine girince dibi gelmiyor ama burada şunu görmeniz lazım: Web3 işi, kripto para işi, finansal bir meselenin çok daha ötesidir. Sonra gelelim Polkadot Web3 için şey, misyonuna gelelim, bakalım, burada bir manifestosunu görebilirsek. Türkçe çevirmişlerdi çünkü. Bir bakalım. Ha, şimdi burada bulamadım ama şöyle buradan hemen bir ilk sayfası vardı. Bakın şimdi bu çok önemli. Ee, bu Polkadot'un da manifestosu birçok Web3 konseptinin de manifestosu. Polkadot'a niye odaklanıyoruz? Fiyatından falan değil. Aslında ee, şundan dolayı Web3 konferansları dediğimizde. Oraya yazdım mı? Bakın Web3 konferanslarına YouTube'dan girip Bakarsanız zaten birçok ismin Burada konuşmacı olduğunu Yani zihinsel anlamda işin merkezinin Web3 vakfı Web3 zirveleri Olduğunu görürsünüz. Hatta bu zirvenin Ünlü konuşmacılarından biri de Edward Snowden'dır Şimdi ee, Oradan gelelim Heh, Burada ne diyor? Diyor ki daha az güven daha fazla dürüstlük. Her gün çıkarlar için e, işte bizim bilgilerimiz kontrol eden bir avuç şirket tarafından kontrol ediliyoruz. Genelde bu vardır. Yani manifestolara girişte kripto para ekosisteminin ana zihinsel manifestolarına girince internet bozuldu. İnternet artık eskisi gibi değil. İnternete bizden çaldılar gibi bir söylem geliştirilir ve bunun arkasında da Facebook, Twitter'a devletlerden de ziyade Facebook, Twitter gibi devlere atıfta bulunulur. İşte bugün yapılmaya çalışılan şey bu. Yani Web 2'yi Web 3'e geçirmek, interneti vites artırmak. E bunu yaptığınız zaman çok büyük bir ekonomi oluşması kaçınılmaz. Yani mesela Ocean Protocol'ün sitesine gireyim. Bakın çok güzel örnek. Ocean'da işte yüzlerde bir şey. Mesela hemen Metamask'ım açılıyor mesela gördünüz mü ne yapıyorum bu siteden ben diyorum ki mesela şey bakalım hı, e, balinalarla ilgili bir veri var bu veriyi satın alacağım bakın market normalde bunu nasıl satın alırız işte Amazon'dan falan satın alırız Amazon üzerinden kontrolü gerçekleşir burada nasıl oluyor şu an buy butonu çalışmıyor çünkü metamask aktifleştirmedim metamask aktifleştirince buradan bunu alıyorum kim alıyor işte bu MetaMask cüzdanındaki aydı kim olduğunu bilmiyor. E doğrudan buradan alıyorum. Gördünüz mü? Dolayısıyla aradaki bütün en yani, otoriteler kalkıyor, anonim bir şekilde para akışı gerçekleşiyor. Bu da çok büyük bir ekonomi işte, i̇şte işin ekonomisi bu. Yani burada bunu da satabilir, NFT'yi satıyorlar ünlü mesela şu anda NFT de olabilir başka bir proje de olabilir. Şu an bu beta'da. Benzer şekilde Subsocial'a sub bakabiliriz mesela Subsocial'da ne var? Direkt sosyal ağ blok zincir üzerine yapmışlar, açık kaynak kodlu ve burada da aynı şekilde Polkadot yüzden ile etkileşime giriyor ve sizin yazınız beğenildiği zaman beğen tuşuna basınca o kişi size mikro bir ödeme yapabiliyor mesela şu an şu kadar bakiye var. Burada birinin e, paylaşımını beğendiğimde veya onu takip ettiğimde doğrudan ona para aktarabiliyorum. Bu mesele önemli bir mesele. bakın diyor ki merkezleşmeyi boykot edelim. İşte bu meselenin e, sosyal kırılımlarına baktığınız zaman Bitcoin'in neden arttığını anlarsınız. Ama onun ötesine grafiklere odaklandığınızda aslında hiçbir şey anlayamazsınız. Çünkü o grafiklerde ana belirleyici balinalar ve borsalar oluyor. Ama arka planda resme biraz daha uzaktan baktığınızda sosyal bir dönüşümün dünyaya getirilmeye çalışıldığını, bunu getirmek isteyenlerin de aslında işte o cyberpunk akımından gelen 90'lardan beri olan e, insanlar olduğunu az çok anlıyorsunuz. Bakayım şurada çıkarmam. Cyberpunk yanlış mı yazdım? Essence desem Şu... Harfi yanlış. Şu kitabı tavsiye ederim. Yani bu kişilerin, bu akımı araştırırsanız, bu akıma, bu felsefeye sahip kişilerin ki, bunların e, küreselçi olması, tanıdığım kişilerde çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani çünkü noktadan noktaya dünyayı savunan, hani bir nokta var, diğer nokta var ve bu noktalar arası her şey paylaşılabilir savunan insanların küreselci olması çok sıkıntı, şey şaşırtıcı değil. Aslında burada sorunlar var. Yani bu blok zincirin ve web 3'ün getireceği çok devasa sorunlar var. Bu sorunları görüp geri plana çekilip web 2'de kalalım da diyemeyiz. Yani şöyle düşünün web 1'deyiz diye düşünün. Biri geldi dedik işte sosyal ağlar açılacak milyonlarca ki oralara girecek. ...o zaman şunu diyebilirsin... ...aa bir sürü sapık var, katil var... ...onlar da hesap açar, o sosyal ağları açmayalım... ...deseydik bunu durdurabilir miydik... ...durduramazdık. Nasıl işi çözdük? Mesela sosyal ağlarda... E, ...bazı pornografik... içeriklere karşı yapay zeka... ...algoritmalarıyla hızlı bir eleman... ...gerçekleşiyor. Onun dışında şikayet mekanizmaları... ...vesaire... ...kaos ve sistem birbiriyle uyumlu hale geliyor. Web3'te de aynısı olacak. Önemli olan şu... Oluşabilecek Çok büyük tehditleri Riskleri gerek toplum için Gerek işte ülke için Önceden yakalarsak Analiz edebilirsek ona karşı Bir şey geliştirebiliriz Nefret söyleminin yayılmasından tutun Diğer e, Suça yönelik içeriklerin O dark webden gelecek pis içeriklere kadar Her şey Bunu çok iyi yönetmemiz lazım İşte bitcoinin artmasının sebebi de bu Bitcoinin ana artmasının Sebebi aslında web ile bütünleşip bir e, ruha tabiri caizse kavuşması, bir manifestosunun olması ve o ruha kavuşması, yerini bulması. Onun dışında yatırım aracı olmasının dışında buradan yani Web3 ile birleştiğinde evet biz bunu şurada da kullanabiliriz. Netflix'i de bu moda çevirebiliriz. İşte arama motoru da atıyorum Presserch gibi arama motoru da yapabiliriz. Mesela Press Search, blok zincir üzerinde bir arama motoru ve arama yaptıkça size ödeme yapıyor. Kendi para biriminde. Her şeyi buna çevirebiliriz. Veya çoğu TV atıyorum. Değil mi? Bu Mesela bu platformda ne yapıyor? Aynı şekilde blok zincir üzerinde e, şuralarda var. Işte. Mesela 49 lira kazanmış bu videodan falan. Çok deneme aşamasında bunlar. Hani bunların çoğunun tutmamasının batabilecek olmasının sebebi Dolandırıcı olmalarından ziyade internet ekosisteminde çok e, hırçın bir rekabetin olması ve zaten projelerin çoğunun batması. Ama siz yatırımcıysanız da işte bu, bu bakış açısıyla baktığınızda daha e, iyi bir yatırım planı da yapabilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Özellikle e, buradaki risklerle ilgili de bir video çekmeyi istiyorum fırsat olursam.